Selam, hoş geldin. Bugün sizlerle birlikte CSGO'da düşürebileceğiniz en yüksek kasaya bakacağız. CSGO'da düşürebileceğiniz en yüksek kasa olarak soruyorsanız Bravo. Evet, Bravo kasası 60 dolarlık fiyatıyla şu an en yüksek kasamız. Ama genel olarak %99 olarak size düşecek kasalardan bunlar. Parçalanmış A kasası, rüyalar ve kabuslar, yılan ısırığı, recoil ve revolution. Revolution'un ki şu anki fiyatı ortalama 65 lira falan. Şu anda silah ve grafiti. Grafitinin fiyatlarına girmeyeceğim çünkü çok ucuz şeyler. Ama integral kasyonundan SG olarak bir skinimiz bulunmakta integral. Factory şu anda 120 dolar. Bunu düşürürseniz gerçekten güzel bir kar etmiş oluyorsunuz. oyunu Prime olarak aldığınızda bu dropları düşürebiliyorsunuz. Free to play oyuncular bunları düşüremiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.